ooo oh, ben bunu aşık oldum çok güzel kadın bilmem ne böyle bir evlilik şekli yok zaten küfür mü Allah aşkına ya bana göre küfür ya. yani Onlar evlenmeden önce zaten test etmiştim konuşmuştum her şeyi anlatmıştım iş kavganın büyüdüğü ve ayrılmayı düşündüğünüz zamanlar oldu mu? ho, -ho, -ho. <gülüyor> yani şaka olarak söyledim ya her şakanın bir gerçek payı var ya bırak Allah aşkına senin bunu unutmayın hususun. her şakanın ee, hiç Almanya'ya taşımayı düşündünüz mü? Yok. Yani. Ya, Türkiye'de doğup büyüyüp Almanya'ya gitmek ve orada yaşamak gerçekten çok zor bir şey yani. Hani mesela kadınlar evlenip Aa, hadi kocamla ben e, Almanya'ya gideyim. Bu kocalar için, eşler için acayip zor bir adım. Çok. Bizim Türkiye'de yaşam şeklimiz böyle olduğu için mesela ben oraya gittiğimde şunu gördüm. İnsanlarda böyle bir orada yaşamaktan dolayı bir robotlaşma var. Yani herkes robot gibi. Hani kimse de böyle bir ne bileyim ee, gerçekten bir ilgilenme karşısında işte insan gelmiş gerçekten böyle bir ilgilenme gibi bir özveri pek öyle bir şey göremedim yani. Bu da Tamamen şey işte ama onu da hayır onu da anlıyorum. Çünkü niye şimdi adamlar orada niye çalışıyorlar? Orada her şey nizami, düzenli. Yani Çok gördüğüm yani. o. Yani her şey saati saatine işte belli bir yaşam sandatları var. Biz burada şimdi bazen diyoruz ki işte ulan diyoruz hadi mesela çalışsak bile ya iki gün izin alalım da hadi şuraya bir gidelim. Hani çalışma saatleri Türkiye'de Almanya'ya göre biraz esnek biraz daha. Burada saat 9-10'da başlıyorlar. Yani tabii 9'da başlayan var işte 8-8.30'da başlayan var. Ben sadece bir de başlıyordum işe. Yani. Ve 5 dakika geciktiğim zaman o kadar vicdan çekiyordum ki. Ama burada öyle bir olay yok. Yani işte ben o yüzden şimdi bir de dediğim gibi ortam da çok acayip. Bir de belki bana kızanlar da olacak, kızsınlar çok da önemli değil. Ezan sesi yok. E yani. tabi. Ezan sesi olmadı mıydı? Yani orası benim toprağım değilmiş ki ben oraya ait değilmişim diye söylüyorum Bazı Bizi şehirlerde de var yani. ama camiler. Bilmiyorum ben hiç duymadım 15 gün boyunca. Bizim orada yok. Yani bilmiyorum ama çünkü ne bileyim ezan sesi olmayınca sanki her şey boş. Boş bir yerde yaşıyoruz. Boşuna yaşıyoruz. Öyle gibi geldi bana. 15 gün hakikaten Vallahi hatırlıyorsun değil mi? Uçaktan indim oturdum toprağı bir öptüm bilik. Aman dedim ben dedim memleketimden gezmeye çok gittik yurt dışına da. Kalmak için falan yani. Gidilmem. E sen Çin'de nasıl yaşadın iki sene? Bu soruya evet ya da hayırla cevap vereceksin hemen. 1-2-3 diyeceğim. Demeyeceğim de. Tamam sor bakalım. Eee... Çocuk istiyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam başka Evet. Evet neyi evet? Ben seviyorum. Çünkü Allah izin verirse dört tane olacak yani. Öyle ver, böyle. Kiminle? <gülüyor> Artık bilmem yani. Ben sana söyleyeceğimi söyledim zaten. Ya Sami. Ya Sami ya. Yok. Ben dört tane ben istiyorum Allah izin çok... verirse. <gülüyor> büyük konuşmayayım da yani. Yoruldum yani biraz. Ya, ne <gülüyor> yoruldum Vücudum yani. çok yıprat. Yedi tane, sekiz tane çocuk. İki tane, tane peş peşe, yani. arka arkaya. olsun ne güzel işte başka soru hmm. o bir soru vardı evliliğin sırları mutlu evliliğin sırları mıydı neydi evet o konu bayağı uzun süre aynen yani. onun da tek bir cevabı var 5S 5S ne? sevgi saygı sadakat bir şey daha vardı sevgi saygı sadakat ee... <gülüyor> bunların hepsi yalan öyle bir şey yok bir tane daha vardı. Ya boş ver. Vallahi bunların hepsi yalan. Öyle bir şey yok. Sevgi, saygı. Tamam. Tamam evet onlar doğru. Evet, Olabilir. Evet. Başka? Olabilir de. Şimdi, Sadakat önemsiz mi? Şimdi burada kime sorsan bir saniye Allah aşkına. Burada kime sorsan herkes sevgilidir. Herkes saygılıdır. Hayır. Herkes sadakatlidir. Hayır. Burada kime sorsan şimdi herkes Yo, kendini öyle gösterecek. ben çok şey görüyorum. Evlilik... E, <gülüyor> Evlilikte tartışmalar görüyorum. Küfür edenler görüyorum. Bu mu saygı? Yo ben ağzımdan asla küfür duymamışımdır. Bizde de asla. Bir kere duydum. Geri zekalı mısın sen de misin bir şey demiştin. Ne zaman evet, demiştin. Evet. O evet, küfür mü Allah aşkına? Bana göre küfür o yani. zekanın geriliğini yani anlatmak için bir kelime. Yani kesinlikle bir evlilikte mu? küfür olmaması lazım. Yani bu küfür bir, bir ağzından çıktı mı onun geri dönüşü bir kere yok. Şimdi bak bunun şeyi nereden Stop, geçiyor daha, biliyor ben musun? Ben daha bitmedim. Ve... Küfür ettiğin zaman zaten otomatikmen saygısızlık oluyor. Ve saygı da bitmiş oluyor. Ve saygı bittikten sonra sevgi de bitmiş oluyor. Ya bak sen şimdi böyle bunları konuşuyorsun da işin aslı şu. yani Ben sana bunu daha önce zaten söylemiştim hatırlıyorsun. Belki 3-5 e, kez de söylemiş olabilirim. Ne? Yani bir mutlu evliliğin sırrı tamam mı? Erkeğin. idare Kadını. Eziyet etmemek. Ya bir müsaade et ya. Tamam ya o. Erkeğin kadını Allah'ın emaneti olarak görebilmesinden geçer. Zaten böyle derler. Müslüman hakikaten böyle müslüman. Karısını severse, eşini severse baş tacı yapar. Sevmezse dahi ona eziyet etmez. Niye? O onun kötü de olsa kaderidir. Çok iyi de çıksa kaderidir. Ezeyet etmez. Allah'ına şükreder. Çünkü niye? Allah onu bu dünyada ona emanet etmiştir. Erkeklerin bu bilinçte olması lazım. Ama bilmiyor bazı erkekler. Ama bak mi? şöyle de bir şey var. Hemen paldır küldür. Ben buna aşk oldum. Çok güzel kadın bilmem ne. Böyle bir evlilik şekli yok zaten. Bir kere güzellik evlilikte asla kıstas değildir. Güzellik 3 gün sürer. Bazen 5 dakika. Haksız mıyım? Yani güzellik ya Sen çok gereksiz bir şu an şey. Ya ben yani. sana söylüyorum. Güzellik yani çok gereksiz bir şey. Ha tamam kim istemez? Güzel olsun, ahlaklı olsun, güler yüzlü olsun, işte ne bileyim i̇şte bana sabit olsun. O olsun, bu olsun, onu herkes ister ama yani sadece güzel olsun da bu evliliği asla yürütmez yani. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Evet. Erkekte de çok iş var. Kadında da çok iş var. Ama esas iş erkekte bitiyor. Ben bunu çok açık ve net söylüyorum. Yoksa Ebru bazen çekilecek bir insan gibi olmuyor yani. Hani bazen benim bile sabırlı bir insan olmama rağmen benim bile böyle olsa olmayan saçlarım dikine dikine oluyor yani böyle sinirden. <gülüyor> ama sonra diyorum ki Allah'ım diyorum şükrediyorum. Güzel yanlarını görüyorum. Diyorum ki Allah'ım tamam bu konularda bazen böyle şeyler yapıyor ama iyi yanları daha fazla. Bir de diyorum emanet. Şimdi ben Allah'ın emanetine nasıl ihanet edebileyim? Nasıl yapayım yani bunu yapamaz. İdareki gibi düşünmüyor ama. <gülüyor> Ebru iyisiyle kötüsüyle bizim emanetimiz oldu yani. Buna hani Allah buna şey... toprağa kadar götüreceğiz yani yapacak İnşallah. bir şey yok bunun. İdare edeceğiz bir şekilde. İdareci, hakikaten bazı yerlerde çok idareci olmak sabır, lazım. Sabır sabır sabır. He. Sabır. Beşinci es sabırdı bu ara. Yani. Sabır aynen öyle. Sa sabrediyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz ama eğer bir erkek e, karısının Allah'ın emaneti olduğu idrakine varırsa Kadın da emanetliğini bilirse Allah'ın izniyle o evlilik hiçbir şey olmaz bence. Evet. Hiçbir şey olmaz. Tam kavga da olur. Ondan sonra dövüş de olur. Bilmem ne olur. Üsteki i̇şte üç gün, dört gün konuşulmaz. O olur, bu olur ama temelinin ne olduğunu insan böyle iyi idrak edebilirse o evlilik her zaman gider. E biz yani sanki çok mu şeyiz böyle ha ha hi hi her aramız böyle şeyler. Ben zaten öyle romantik bir güzel kelime konuşan bir adam değilim zaten de. Ama Benzer. öyle hani tartışmalarımız, kavgamıştı. İşte az önce ya bu videoya başlamadan önce bile mesela yine beni kızdırdın. A ne oldu? Bitti, geçti, gitti yani. Yani bizim aslında kavgamız çok uzun sürmez yani. Aynen öyle. Uzatmamak lazım. Hani hep diyorlar ya sakın küs yatağa girmeyin diye. Gerçekten o olay varmış yani. Yapmamak. Ben inat bir adı insan değilim. Mesela Ebru'da da o yok. Yani mesela Ebru kavga etti, ettiğimiz zaman Ebru onu uzatmaz. Ne kadınlar var. Ben yakından şahidim. <gülüyor> bir ay Bedir'in bellediği gibi beller aynı şeyi. Yerimden oynatamazsın. Yapamazsın. Uzatmaya gerek yok yani. Yani bir ay sonra bir daha yüzüne vurur. Bir daha yüzüne vurur. Ulan Allah belanı versin senin gibi karnında dersin. Çıkar gidersin ondan sonra işte. Ya Ebru'da Allah'a şükür o yok işte. Ben bunları evlenmeden önce zaten test etmiştim. Konuşmuştum her şeyi anlatmıştım. Baktım benim tamam iyi bu, bu olur. Öyle evlendim zaten. Yani yoksa öyle hemen... Pauldur küldür, Aa bu iyiymiş, şöyleymiş falanmış böyle falan. bir insan diyorum. Evlenirken güzelliğine, namazına, başının kapalı olduğuna işte bunlara bakmayacaksınız. Bunları evliliğe götüren maddi maddi maddiyatına da, hiç bakmayacaksınız. Hani çok şey var. Aa ben evlenmeyeceğim. Çocuğun evi yok ya da iş iyi değiliz. Aman, aman aman aman. Bugün aman aman. işi iyi olmayan kişinin yarın aynı öyle çok çok iyi bir işi olur. Çok çok fazla para kazanır. Yani ona Şimdi bize kızıyorlar. Niye hiç bir eviniz yok? Ya diyorum hani bu dünyada... Biz istemez miyiz evimiz olsun? Hayır bu dünyada yani istemez miyiz diye değil. Ben yani Allah biliyor çok da öyle bir evim olsun diye uğraş vermiyorum yani. sen de Olsa güzel olur ama hani... Ya, ben uğraş vermiyorum ya. Biz şu an kirada oturuyoruz ya yani. Ya hayır bu dünyada herkes evi olarak mı ölüyor? Hayır tabii ki. Veya bu dünyada hayatta kalmak için bir evinin olması mı gerekiyor? Evet. Yarın gözünü kapattığın zaman kaç evi vardı diye sormayacaklar. Diyorlar ki işte çocuğunuza, çoluğunuza ne bıraktınız, ne ettiniz, işte onların mı düşünmüyorsun? Ya bir istikbali elinde tutan Allah'tır. Sen çocuğuna işte 5 tane daire, 10 tane araba bıraktın, çocuğun hayırsız çıktı. Hasta olduğunu yatağında yatıyorsun, çocuğun senin ziyaretine bile gelmiyor. Ben ne anladım? Maldan, mülkten. En değerli hazine, seni yetiştirdiğin hayırlı evlattır. Bu, başların malına, mülküne, parasına pılma yani. Çok ya. zor yani, çok derin konular. tabi ben bunları konuştum muydu? Hı -hı. Oo Saatlerce bir saat durar yani. yani. Tabii çok konuşurum. Bu konuda çok kati kurallarım vardır. Maddiyat konusunda, bilmem nelerde. Çocukların Almanca konuştuğunu kocan destekliyor mu? Evet, konuşsun. O çocuk zaten Türkiye'de yaşadığı için, zaten Türkçe bir şekilde konuşacak. Ha şu an ben evre ediyorum, elinden geldiği kadar Almanca konuş. Almanca konuşsun yani. Türkçeyi bizim aramızda bir şekilde öğrenecek. Ama Almancayı da küçüklüğünde öğrensin. İngilizceyi de öğrensin. Eğer bana çektiyse <gülüyor> hiçbir şey öğrenemez. Orası ayrı kurdu. <gülüyor> Öğrenir mi acaba Almanca ya? Bak, tek kelimeleri söylüyor Almanca. Söylüyor. Anlıyor bir de. Yani sen Almanca bir şey söyleyince de anlıyor. O gün çorabını getirdin ya. Ha gitti aldı çorabını. Ha gitti çorabını aldı geldi yani mesela. Ben şaşırdım. Demek ki anlıyor yani bu çocuk. <gülüyor> Dün böyle yaptı. Anahtarı aldı eline böyle. İşte onu öğretmişim ama reçlesi. Bir iki kere dedim falan aklımda kalmış ee, demek an anlamadım yani. Çocuklar diyor çocuklar bu yaşlarda 5 yaşına kadar alıyor zaten. Yani sünger gibi. Ne veriyorsan alıyorlar. 5 yaşına kadar. Yani sen Hamza'yı bırak. Zümra bile konuşuyor Rabia'nın kızı. Ebru'dan duymuş. Almanca konuşuyor. He ne demişti geçen? He. Hamza come here. Yani daha ben konuşur. böyle aşok. Gelecekteki planlarınız var mı? Yani, kendini iki sene sonra görsen ne ümit etmiş, yani ne planlıyorsunuz? Çok zor bir soru aslında. Valla yani az önce de gerçi bu sorunun cevabını vermiş olduk sanki. Şimdi gerçekten bana şimdi diyecekler ki sen işte belki öyle görün diyecekler yani hani. Ya yapmacık yapıyorsun işte. Bazı şeyleri samimi söylemiyorsun, görünmüyorsun gibi de olabilir ama yani. Hakikaten öyle. Sen de biliyorsun hiç sana böyle bir şeylerden, böyle çok abuksun, uç hayallerden bahsetmedim herhalde yani. Çünkü öyle bir niyetim de yok. Dediğim gibi benim e, en çok istediğim şey yardıma ihtiyacı olan insanlara bol bol yardım etmek. E, Gerçekten de öyle. Nerede fakir fukara var hepsine keşke ulaşıp da hepsine yardım. Çünkü e, bu hayatta olduğumuz sürece... E, Allah bize şu giydiğimiz bir gömleğin bile hesabını soracak öbür tarafta. Şimdi ben burada yan gelip yatacağım. O bir elim yağda, bir elim balda. Orada Müslümanın biri yani fakir fukara orada e, sıkıntı çekecek. Evin ekmek götüremeyecek. Ben böyle yatamıyorum mesela, yapamıyorum. O yüzden hani böyle bir çok lüks yaşantımı olsun, lüks arabam olsun. Bunu herkes ister, nefis ister. Ha biz de istiyoruz. Güzel bir evimiz olsun. ...on sonra güzel arabalara binelim... ...on sonra işte güzel bir ofisimiz olsun... ...hepsi bize ait olsun... ...bunu illaki herkes ister yani... ...ha biz de istiyoruz... ...bir evimiz olsa şöyle bahçeli... ...kendimize ait kira vermesek... Çok kira veriyoruz evet... Ya hani güzel olur böyle... ...tabii isteriz, istiyoruz da... ...ama tüm odak noktamız da... ...o evi almak için... ...değil... ...öyle bir düşüncemiz yok... ...illa biz o evi alacağız, yapacağız, edeceğiz... ...işte illa o arabayı almamız lazım, alacağız diye bir şey yok. Biz niyetimizi aldık. Allah izin verirse, işte kendimize göre bir evimiz olsun. Hani kira olayından kurtulalım. Öyle bir niyetimiz var. Onun haricinde hayırlı evlatlar yetiştirme gibi bir e, niyetimiz var. Allah bilir tabii onu da. Biz elimizden geldiği kadar eğitimini, desteğini, her şeyini veriyoruz. Evlatlarımız hayırlı olsun. Bunun yanında kendimiz yetecek kadar, zaten öyle çok uç noktalarda bir yaşantımız yok. Yani Lüks yerlere gidelim, lüks yerlerden giyinelim, şunu yapalım, bunu yapalım diye ya bir ajantımız yok. giysek bile, öyle olsa bile bunu dışarı, dışarı yansıtmıyoruz. Anladınız mı? Hani ben mesela mesela bir yere gittiğimiz zaman hani çok bunu internette paylaşan biri değilim. Yani sevmiyorum. Ya da bir şey kendime bir şey alsam bunu illaki kameraya sokmam gerekmiyor. Hani ne deniyorlar, ne diyorlar buna? Gösteriş. Evet. Ee, yani. Bizim hedefimiz ne? Hedefimiz yaptığımız işi büyütmek tabii ki. Ee, ya o da işte diyorum ya. O da senin elinde değil. Eğer rızkın varsa o konuda. Aynen öyle. O zaten iş kendiliğinden büyür gider. Yani yoksa da ne yaparsan ya yani evet. olmaz. Yani çalışmayla zengin olunsaydı hamallar zengin olurdu. <gülüyor> Hakikaten öyle. Yani bu açık ve net bu ayettir. Allah... Zenginliği istediğini ilmi isteyene verir. Zenginlik istemekle, çalışmakla olacak bir şey değil. Bu şu da demek değil. Ya sen yat, bekle. Zenginlik gelir. O da değil. Sen rızkını arayacaksın, çalışacaksın, koşturacaksın. Rızkın varsa sana oradan gelir zaten. Hı hı. Olay böyle. Yani işin özü bizim öyle çok büyük bir şunumuz olsun, bunumuz olsun, şöyle bir yok. Dediğim gibi yani içinde bulunduğumuz imkanların birçok kısmını... Yardıma ihtiyacı olan insanlara ayırarak, yani şöyle söyleyeyim, atıyorum 200 bin liralık arabaya bineceğim, ne bileyim işte yani 150 bin liralık arabaya binerim, o da işimi görür. 50 bin liralık kısmını da ondan sonra fakire, fukaraya, ihtiyacı olanlara, kim varsa ihtiyacı olanlar onları dağıtmayı tercih eden bir yapım var. Gerçekten de öyle. Yani şey hiç şey hiç acımam yani. Niye? Ya o parayı bu Allah'ın emridir Yardım edeceksin. Varsa yardım edeceksin. Varsa bol bol dağıtacaksın yani. Hatta bir hikaye var onu anlatayım mı yani? Şimdi... Anlat da ondan sonra videoyu bitirelim. <gülüyor> tamam o hikayeyi anlatalım bitirelim ondan tamam. sonra. Adamın biri acayip zengin olmuş. Çok zengin olmuş. Arkadaşları sormuşlar. Demişler ki işte Ya arkadaşlar nasıl bu kadar zengin oldun? Ben bu kadar işte variyete nasıl işte kavuştun? Demiş ki tövbe Allah'la yarıştım ben demiş. Tövbe ağaç dedim. Ya nasıl yarıştın Allah'la? Vallahi demiş ben demiş yardım ettim. Allah bana yardım etti. Ben demiş verdim. Allah bana daha fazlasını verdi. Ben daha fazlasını verdim. Allah daha fazlasını verdi. Yenemedim demiş Allah. <gülüyor> Allah demiş beni yendi. Evet. Yani hakikaten. İşin idrakinde olduğun zaman bu iş hakikaten böyle. Sen ne kadar verirsen Allah sana daha fazlasını gönderiyor Aynen zaten. Biz şey de o yapıdayız zaten. Yani bir şey sen ne kadar verirsen o yüzden yani burada maddi durumu iyi olanlara da sesleneyim. Verin arkadaşlar. Verin. Yani bu dünyada yaptığınız hiçbir şey sizin diğer tarafta karşınıza yani eviniz, arabanız, bümbeniz çıkmayacak. Yaptığınız yardımlar, aldığınız dualar karşınıza çıkacak. Yani verin. Hakikaten ya bir ceketin bir gömleğin hesabını veremeyeceğiz ya. Ben hep ona çok üzülüyorum mesela. Allah'ım diyor nasıl Ebru tabla senin hesabını vereceğiz yani. Çok zor. Ki evlilik de öyle. Tüm azaların hesabı verilecek. E, Ebru şimdi Ebru'nun yaptığı her şey bana yazılıyor. Tüm her şey. Bu Allah'ın bana emaneti. Nasıl kötü davranacaksın? Nasıl kötülük edeceksin? Nasıl tövbe estağfurullah vuracaksın? Bunu yapacaksın bunu yapacaksın. Yapamazsın. Allah'ın emaneti yani. Sabredeceksin, görmeyeceksin. Bazı konularda kader böyleymiş diyeceksin. Allah bana bunu nasip etmiş diyeceksin. Güzel taraflarını göreceksin. Ben çok kızdığım konu vardır Ebru'ya. Ama artısı her zaman fazladır. Çok şükür. Ben yani, Allah'a şükrederim yani. lafın kısası ne kadar şükretsek az. Aynen öyle. Allah'a şükürler olsun. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar geldiyseniz eğer <gülüyor> alkışlıyorum sizi. Bravo. <gülüyor> ne diyeyim? İnşallah bizi biraz daha iyi tanımış ol. Yok seni zaten tanıyorlardı da beni belki birazcık e, evet. düşüncemi, yapımı, belki beni biraz daha tanımış olma fırsatına edinmişsinizdir. Evet. E, bu şekilde. Hepinize teşekkür ederim dediğiniz için. Çok Hı -hı. sağ olun. Sağ sağlıklı de. kalın. Sağlıklı teşekkür ederim Hacı. Ben de sağlıklı teşekkür ederim. Sağlıklı kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emaneti olun. Öpüyorum sizi. <gülüyor> Şöyle yapayım o zaman. Kendinize iyi bakın. Bay <gülüyor> bay.